Ömer Güleryüz, Ömer verdi pasını. Kemal vuruşu yaptı ve top gidiyor. Gol. Henüz ikinci dakika. Serkan Dereli bıraktı. Kemal sekti. Vuruş ve top gol. Serkan Dereli sekizinci dakika. 2-0 oluyor. Ömer Güleryüz. Ömer'den mükemmel bir pas ve harika bir gol. Kemal Güleş, Ömer Güler yüz. Kemal Gü Ömer Güler yüz. Ömer, Ömer arka direkte dokunuş, Rüstem ve top Ömer Güler yüz. Ömer, Ömer vuruşu yaptı ve mükemmel bir gol. Ömer Güler yüz. İşaret geldi Ömer. Ömer vuruşu yaptı. Kaleci ardından topağlara gidiyor gol. Kemal Güleş tamamlıyor. 100. Ömer. Ömer yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Kemal Güleş arka direkte. Rahmi Özcan topağlara gönderiyor. Milli takımımızın golleri devam ediyor. Takımlar. Rahmi Özcan vuruşu yaptı ve topağlarda gol. 8-0 oluyor. Millilerimiz İtalya karşısında. Geri Durumu... gol sevinci. Ömer Gülen üst op hareketli. Ömer vuruşu yaptı ve 9-0 oluyor. Milli takımımızın gol şovu devam ediyor. Durum 9-0 oluyor. Solda 40. Ömer var. Yerden pas Rahmi Özcan. Çaprazda Rahmi. Arka direkte Ömer ve topağılarda gol. 10-0 oluyor. Rahmi Özcan. Kemal Güreş Kemal Güreş Kemal Güreş savunmada seken topu buluşuyor